Merhabalar, bugün 10 dakikada pratik üzüm çörek yapıyoruz hep birlikte. Malzemelerimiz, 2 tatlı kaşığı tereyağı, 1 tane yumurta, 2 tatlı kaşığı kuru üzüm, sarı, çekirdeksiz üzümlerden, 1,5 yemek kaşığı toz şeker ve daha önce pişirmiş olduğumuz vanilyalı pudingimiz. Paket puding kullanabilirsiniz ya da kendiniz de yapabilirsiniz. Daha önceden bir bekletmiş olduğumuz milfoyumuzu, yumuşamış milföyümüzü alıyoruz yağlı kağıdımızın üzerine ve tereyağından üzerine gezdiriyoruz. Islak dokusuyla Fransız çöreği olarak biliniyor. İçindeki vanilalı puding çok yakışacak denemenizi tavsiye ediyorum. Çöreklerimizi yuvarlak yuvarlak ve küçük olarak kesip dik bir şekilde de koyabiliriz. İç tarafı gözükecek şekilde ya da bu şekilde minik minik içleri alta gelecek şekilde yapabilirsiniz. Yumurtanın sarısını sürüyoruz. Yaklaşık daha önceden ısıtılmış fırında 150-180 derecede pişiriyoruz. Kontrollü bir şekilde ısınmış fırınımıza yerleştiriyoruz alttan ikinci taraftan bekliyoruz çöreklerimiz pişti oldukça güzel kapağı kabardılar şimdi fırından alacağız ve servis için servise alacağız doku testi yapacağız hep birlikte Tek lokmalık, atıştırmalık oldu. Bir tane diğerlerinden alalım. Bir ya da iki tane. Evet. İçindeki muhallebisi bakın ıslaklık ve e, yumuşaklık verdi. Pudingden dolayı. Şimdi elim yanmazsa size göstermek istiyorum. Bakın. isticak. Evet. 10 dakikada pratik Fransız üzümlü çöreğimiz hazır. Afiyet olsun.